açım yapmamı istedi. Ben de onu kırmayı, şimdi kutaçımı yapıyorum. Hangilerini istiyorsunuz? bunun üstünü valla okuyamıyorum. Allah'a emanet. İsim Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kart açılımı yapıyoruz. Efset Efso Tekno Süper Final. Arkadaşlar ben geçen hafta arkadaşlar oynarken yine iste kattık. Geçen gönderdiğim videoda kutu çıkardığım videoda tabii hani annesine katılıyor. Yine iste katla. E, kabul ettim. Takipçim çıktı. E, GS diye. E, sonra kutu açılımı yapmamı istedi. Ben de onu kırmayı Şimdi kutu açılımı yapıyorum. E, yine bu arada o kutu açılımlarından gelecek öbür Bravstars kutu açılımından da yani kutuyu ara biriktiriyorum. Bu arada videonun sonunda size sürpriz bir şey diyeceğim. E, e, Sırf uzatmadan açılma geç, geçeyim. Bir şey kalın. Bu arada arkadaşlar karantinayı bitince isteyenler varsa eski kartlarımdan veya yeni çıkan kartlarımdan gönderebilirim karantinayı bitince. Bu arada arkadaşlar. Hmm. Ekstra göstereyim. Ve kıt daha çıkaramadığım kağıtlar vardı. Kartlar hani futbolcu. O yüzden inşallah bugün çıkaracağım. Krizman'ı da Benzema çıktı. Güzel. Evet. En güzelini seçtim. Bir Max koz istiyorum. lesson Hagi Messi Agüero Şöyle tam daha seçtim hemen. Buradan atılıyordur inşallah. Doğru. Uf. <gülüyor> Olsun. Fenerbahçe çıktı. Ker Rodriguez, Kante, Falcao. Oh. dur dur. Güzel bir kart seçtim. <gülüyor> evet arkadaşlar, bu arada kanalımı takipte kalın. Çünkü diyeceğim şey onunla ilgili olabilir. Devrin El Nani sola. Arkadaşlar duyduğuma göre Almanya ligi Ligleri atacakmış Yani sanırım Almanya ligi ligleri atacakmış açacakmış birkaç haftaya. Yani sanırım El Nani burada da yazıyor. El Nai El çıktı? Yine geri olduğu eskanse. Faka. İşte Evet arkadaşlar bu serinin daha fazlası için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada evde kalın. Arkadaşlar mesela 2018 veya 2019'da çok az Messi, Ronaldo falan çıkıyordu bu arada filmin o, De Jong, Emre Morçuk'ta çok az çıkıyorlardı. Bunda da Messi, Ronaldo falan çok fazla çıkıyor. Sonunda da Rastarşlar 3. seri. Mesela 3. seride Leon 10 m çok fazla koymuşlar Hepsinden ama bir seriden çıkara çıkara bir tane çıktı. Yani Eşit yapsalar, e, hepsinden bir tane bir tane fazla fazla koyular daha iyi olur ama. E, Ge, roadu yes, gezer, roadu yes gezecek. Ronaldo adamla içeride girdi adamı mı? Hangisi bakayım mı? Vuruldu. Tabi aynısı değildir,değilse olurdu. Kesin aynısı çıktı. Evet, bunun için videonun sonunda bir kart daha açmak değil Yine yani oradan seçelim. Oradan elbet bir tanesi farklı olacaktı. için. Diyormuş mu arkadaşlar hepsi takır takır aynı gelişmiş. Tabi çıkarsa aynı geldi. Buradan. Arkadaşlar bu arada Hangi çekilişleri istiyorsanız yazınıyorum kısmına Top, forma falan Hangilerini istiyorsanız Bunun üstünü okuyamıyorum Allah'a emanet e, İhtiyar De, Delikanlı Ronaldo Delikanlılığı kalmamışım artık Luka Joviç Evet arkadaşlar ne dedim? Buradan seçtim arkadaşlar. Bu kartları bu taraftan seçtim. Farklı çıkacak dedim. Çıktı da yavaş yavaş sona doğru yaklaşalım arkadaşlar. Son iki kartımız olsun. Normalde bir de ben iki yaptım. bildiğim için. Aynı mı çıkmış? Divala. Kuvarezma. Bitvamol. Herhalde şu. Sakattı. Şu Victor Modos. Ki Quaresma da ben olsam Quaresma'nın yanında hiç şeye gitmezdim Kasımpaşa'ya. Yok işte iptal en en iyilerinden birinde oynayın. Niye gidiyor ki oraya? orada aldım parayla orada aldığım para bir mi? O da belli. Değil. Arkadaşlar bu arada bu kartımız zoldu. Erkeğin Ronaldo'nun oğlu miktar seri gibi bir şey herhalde. Seri de seri mi bilmiyorum. Arkadaşlar şimdiden baklavalar çıkmıştır. İsmi Cristiano Ronaldo Junior. Herde Cristiano Ronaldo yanlış yazmışlar. Junior Doğum tarihi 2010. Burcu İlkelilermiş. Benim de Aslan. Evet arkadaşlar. E, şimdi sürprize gelelim. Ne bu sürpriz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki sanırım üç seri var bizim benim kanalımda. Kart açılımı. Evet, şu telefonlar kurtar çalışımı telefondan browser'dan bir de benim maça gittiğimde ve bu karantina günlerinde ikiye düştü çünkü eu football'da olmadığı için mantıklı yani o yüzden ben de yeni seriyi çıkartma çıkartmaya karar verdim o yüzden takipte kalın da değişik değişik seriler çıkartacağım e, değişik an an sürpriz olsun değişik değişik Çıkaracağım o yüzden kanalımı takipte kalın, abone olun, like atın, Çanını da açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sakın evden de dışarı çıkmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.